Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda e, subset platformunda oluşturmuş bir blok zincirde e, bir güncelleme nasıl yapılır kendimize özgü bir tasarım burada nasıl yansıtılır e, bunu e, göstermek istiyorum ve bu arada da bazı bilgiler de vermek istiyorum. Bakın her bir e, e, kontrat, her bir e, blok zincirin kendi özgü bir metadatası var. Bu metadata kendi şu anki açtığımız versiyona ait bazı bilgileri burada tutuyor. Mesela burada bakın şöyle geliyoruz. Bakın burada blok e, blockchain içerisinde e, var olan e, bazı e, kısımlar hakkında bilgi veriyor. E, özellikle şöyle aşağı doğru gelelim ve bu bilgiler aslında bu blok zincirle çalışanın kullanacağı versiyon bilgilerini burada tutuyor. E, mesela şurada özellikle şunu ben göstermek istiyorum. Palet Instructor'da dediğim gibi kendi projenize özgün ilave özelliklerinizi katmanız için burada bazı özellikleri kullanabiliyorsunuz. Mesela balance deyip buradan geçen gösterdiğim gibi burada neler var da mesela işte transfer işlemi için mesela şuradaki Charlie'ye şu an biz Alice hesabındayız. Şöyle destination şu olacak şekilde şuraya mesela 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak şekilde bir signet işlemi yaparak bir transaction işlemini yapılması ve Charlie'ye bakın gördüğünüz gibi bu para biriminin gitmesi için bir özellik buraya eklenmiş durumda. Yine burada şöyle geldiğimizde mesela bir template var. Hazır bir template ve burada bakın bazı şeyleri çağırmanıza izin verecek şeyler var. Mesela do something dediğimizde burada bir sayı değeri yazmak istiyorum. Bak an it 32 mesela buraya 55 yazayım mesela ve sign dediğimde bu datayı bir nevi hafızada tutup işlem alması gibi bakın mesela current value bu yazdığım değeri alacak şekilde burada u32 formatında 55 sayısının store edildiğini saklandığını burada gözüküyor gösteriyor mesela burada küçük değişiklikler yapabilirsiniz mesela do something gibi cause error var mesela bir hataya sebep ol şöyle yaptığımda burada bir hata oluşturma gibi bir test işlemi için burada nasıl oluşması hakkında bakın şu an in block hakkında şöyle bakın ııı Store it ee, tamam, event şimdi bekliyorum. Bakın finaliz blok kesinde bu şekilde oldu ee, Bakalım şurada da ee, yapılan işlem kayıtları için e, burada olay kayıtlarına e, düşmesini sağlayacak şekilde e, işlemler yapıyoruz. Şu an event tabu e, yansımasını bekliyorum ama birazcık güncelleme vakit mi aldı? Bakalım, pardon. E, start kısmında e, cause error'ı yaptıktan sonra e, şimdi burada mevcut altyapısından bahsediyorum burada yani dediğim gibi burada birçok özellikler var mesela sudo üst yetkili yapılabilecek işlemler var bakın sudo biliyorsunuz e, e, yani admin olarak yapılabilecek işlemler var mesela query kısmında burada balanslar kısmında sorgulama işlemler için yine storage versiyon ve işte total issues dediğim gibi bir toplam işlem hacmine oldu hakkında bilgiler. Yardımcı burada birçok e, e şeye buradan erişilebiliyor. Şimdi burada özellikle ben bir tane versiyon güncelleme işlemi şu an anlattığımdan dolayı şurada exceptions kısmında template modülün içerisindeki şu mesela e, cause error e, kısmında şunun e, mesela biz e, şey yapalım. E, hatta şurada do something de, de olabilir. Ee, bunu mesela bir değişiklik yapalım. İkisinden biri hiç fark etmez. Şimdi bunları nerede değişiklik yapıp ve versiyona yansıtacağız. Şimdi bizim burada bahsettiğim kısım şöyle ben e, IntelliJ IDE'de gittiğimizde bakın mimari olarak Subject Node kısmındayız. Yani backend'te çalışan kısmındayız. Bakın burada e, birinci videoda anlattığım e, Node'un çalıştırılması için e, Make kısmı ve daha sonra da e, frontend list'in ya yan Start kısmıyla çalıştırdım ve günün sonunda şu anda Burada şu an web sayfasını bu şekilde görüyoruz. Bu arada ben bir tane de Polkadot'un bir özelliğini daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Polkadot.js kısmında gösterebilirsem şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu da çok faydalı. Bizim çalıştırdığımız bu web sayfasındaki şeyleri göstermek için kullanabilecek ikinci bir özellik. Ve burada bakın blog detayları hakkında ve birçok bir mesela ekonslarda bakın hangi ekonslar var burada varsayılan olarak şu an açtığım bizim lokalhost'taki bu bilgilerden ayrı olarak benim burada açılmış şöyle şuradaki kendi hesabıma ait bilgiler de görebileceğim ee, kullanılabilecek polkadosh.js.org slash apps slash kare slash accounts gibi bir şeyle bizim çalıştırdığım bu lokalhost'taki işlemlerle interaktif olarak işlemlerin yapılması gitmesi gelmesi bakın burada birçok para birim mesela şu an canlı gördüğümüz kısımlardaki şu tutarları Şuradaki şu değerleri ki burada mesela Charlie attığımız değeri da görelim mesela bakın şu an Charlie şurada ee, şöyle yapılan işlemler için burada da e, şu an e, bir şeyler yapabiliriz. Bakın cent var burada işte e, gibi değişiklikler yapabiliriz. Mesela burada alistlerinde 300 transakçın işlemi yapılmış e, gibi. E, mesela bu, e, bunlar hakkında bilgiler alma gibi şeyler e, burada kullanılabilecek şeyler şöyle pardon değişikleri burada görebileceğimiz bir kısım olarak burada görebilme burada bakın mesela şurada bir versiyon bir bilgisi şey bilgisi var bakın şurada versiyon yüz yazıyor şu an diyor ki siz yüz versiyon ile çalışıyorsunuz şimdi ben burada da şöyle gelelim burada yapılan kısımlarda da şu an bir değişikliğin yansıması ben şunu, şunu amaçlıyorum ben şuradaki mesela chaos error kısmında şu klasör do, metodun ismini değiştirmek istiyorum şimdi bakın bunlar nerede Bunlara erişmek için şöyle ben yine IntelliJ Intelli ID'yi açayım. Şöyle. Bakın burada bizim e, paletlerin içinde template var. Ve bunun içerisinde de şöyle tıkladığımda bakın burada source'un altında lib var. Ve bunu tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Bakın. E, şurada e, birkaç şey göstermek istiyorum. Bakın do something ismi burada yazılı. Bakın. Ve geliyoruz burada. Cause error da burada yazılı. Yani bizim Template ki bizim şöyle sayfayı göstereyim ben sayfayla backendle frontend'in konuşması için bak buradaki bu isimler kavga eder bunlar yapılan metodolojik olarak bu metotlar şuradan geliyor template içerisinde yaptığımız bu fonksiyonlarla geliyor şuradaki duysam yani bu nerede bulunuyor şu an onu da göstereyim bakın deklarasyon modül modül deklar etmek kısmında oluyor şimdi bir de şunu söyleyeyim yapı olarak bizim Rast da projelerde şu şekilde bir mimari var arkadaşlar. Bakın, Declaration Storage var. Yani bir depolamada işte değişkenlerin tutulması gibi bazı şeylerin. Declaration Event burada önemli iki tane e, matematiksel toplama işlemi gibi eventler, olaylar burada. Hata durumunda görülmesi kısım var ve bir de modülün genel olarak fonksiyonların bulunduğu kısım var. Dört tane ana bileşenden oluşuyor. Bizim yaptığımız herhangi bir yeni metodoloji, yeni bir özellik, bizim oluşturduğumuz blok zincirdeki uygulamalara yeni özellikler getirmek için burada değişiklikler yaparak gidiyor. Şimdi biz mesela burada modüllerimizi oluşturduğumuzda yani yeni fonksiyonlar burada oluşturduğumuzda ki burada görüyoruz. Bakın burada şöyle gelelim. Public olarak yapıldığını görüyorsunuz. Dilerseniz kendi özgün blok zincir uygulamanızda lokalde milletin erişemediği haliyle bir şeyler yapmak istiyorsanız buradaki publiclerde private yapıp projenizde özgünlük katabilirsiniz arkadaşlar ve burada bakın do something de ne alıyormuş şöyle gördünüz unsignet 32 alıyormuş ve bu, bunu da şuradan görüyoruz zaten yine web'e gidelim do something de unsignet 32 olarak burada something olacak şekliyle almasını sağlayıp ve bunda da işlemi yaptıktan sonra mesela 22 diyelim yine signet şey yapalım ve bunun sonucu da template modülünün template modülünün sonucu buraya getirmesini ve burada bakın storage değil bu değerin tutulduğunu görüyoruz. Bunu zaten ilerleyen uygulamalarda kendi özgün projelerimizde bu değerlerle işlemler yapmayı ve burada bir mantıklı bir şeyler yani yaptığımız burada kayıtların tutulması birçok olay kayıtlarının ve yine bahsettiğim gibi bazı konuların public değil de private olması gibi konularda bir şey yapacağız. Bakın mesela burada cause error kısmında şöyle mesela bir en ifadesi alayım e, şurada mesela ismi bu şekilde değiştiriyorum bakın ben güncelleme işlemi yapıyorum ve bunu kaydediyorum kaos error değil de kaos en error olacak şekilde ben kendi projemde Türkçeleştirdim değişiklikler yaptığım gibi düşünüyorsun bakın burada template'imde burayı silip kendime özgü ilerleyen aşamalarda biz template'imizde kendimize özgü özel fonksiyonlar özel metodolojiler yapacağız inşallah mesela buradaki şu an basit bir güncelleme nasıl olur onu göstermeye bakın buradaki değişikliği template'e yapıyorum daha sonra ben bunu runtime'a yansıtmak için runtime'a gidiyorum. Serece'nin altında yine lib altında arkadaşlar. Bu versiyonun yeni bir güncel versiyon olduğunu söylemek için şöyle geleyim arkadaşlar. Ee, versiyon bilgisini hemen görelim. Bir versiyon güncellemesi yapacağız. Ee, yukarıda da olabilir. Şöyle. Yukarı çıkayım. Ee, şöyle. Taktik. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar Spek versiyon 100. Bu 100 versiyonu da Nerede görmüştük? Bir daha hatırlayalım. Bakın şurada Ben özellikle şunu çalıştırırken Bakın burada versiyon bilgisini 100 olarak Görmüştüm. Bu Polkadot'un Javascript uzantısında çalışırken Bakın şu versiyonu buradan 100 olarak görmüştük Şimdi biz Burada bu yaptığımız 100 versiyonumda, Burası do şeyde şuradaki cause error olarak görüyorduk. Doğru mu? Şimdi ben bunu yeni bir versiyon Yapmak için dilediğim değişikler Yaptıktan sonra şurayı 101 yapıyorum arkadaşlar. Ya bunu seviyorduyum, kaydediyorum. Daha önce yaptığım şeyde de yine nerede yapmıştık bu? runtime'da template kısmında, şunun paletlerin altında, template'in kısmında, source'un altında, library altında, cause and error kısmında bir değişik cause error'dı. Cause and error olacak şekliyle biz değiştirdik. Tamam. Versiyon bilgisini de burada yaptığımız ileri yönlü veya geri yönlü değişikler nelerse yaptıktan sonra gidip e, runtime kısmında e, Sorsun altında library içerisinde e, şöyle şu an 98. satırlarda oluyor bu spek versiyon kısmını değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani yeni bir versiyon olduğunu burada duyuruyoruz. Bunu kaydettikten sonra arkadaşlar bakın ben burada e, şöyle yapayım ben. E, bunu hatta bir, şöyle bir kapatayım ben. Kapatayım burada. Şimdi ben burada yeniden açayım ben bunu. Ve eee bunu kapattıktan sonra ben burada şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Şöyle close. Ben şu an not template için pwd. Şu an biz bölüm 4'teyiz. Tamam. Burada ilk önce bir source önce bir e, pardon şöyle e, bir önce bir eee rust'ın şöyle pardon .cargo rust'ın enable olmasını isteyeyim arkadaşlar. Kargo pardon ee, şöyle sileyim şu neden böyle oldu şöyle kargo eneve diyerek rast'ın burada enabled olmasını sağlıyorum arkadaşlar şimdi burada ben yapacağım işlem e, bir build işlemi yapmak arkadaşlar kargo şöyle ilerliyorum ve diyorum ki build tire tire release diyorum arkadaşlar kargo release Enter arkadaşlar şimdi bakın ben bir güncelleme yapıyorum şu an ve şu an 935 zaten en baştaki kısımlarda bir değişiklik yok sadece şu son 3-4 template içerisindeki içerisinde bulunan ilave dosyalar ki burada biliyorsunuz çok büyük bir işlem var ilerleyen aşamalarda burada notta da değişiklikler yapacağız paletlerde değişiklikler yapacağız bu şekilde şeylerle değişiklikler yaparak burada bir işlemde yine değişikliklerimizin yansımasını göreceğiz. Şimdi şu an bir bu yapılansın bir. Bekleyeyim bir. Yaklaşık 2 e, iki, iki tane kaldı 9.33. Burası birazcık vakit alabilir. Şimdi bir tarafta terminalde şu an Localhost yayını gibi gözüküyor ama arka planda backend alamadığından dolayı şu an bunun bir anlamı ne yazık ki yok. Öyle çalışsın önemli değil. Şu an şuranın bitmesini anlatacağım. Bir de bu arada şeyse şu zaten alttan görüyoruz. Bu bizim şey kısmında arkadaşlar paletlerde template'in içerisinde şuralarda bazı şeylerde ben yine tecrübeleri paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın ne dedim. Dedim ki bu tür yapılanmada 4 tane ana yöntem ile işlemler yapılıyor. Bunlardan biri modül kısmı, storage kısmı, event kısmı error kısmı ve ihtiyaca göre yine bazı yöntemlerde de getirebiliyor, çağrılabiliyor. Burası bu şekilde. Bir de şurayı göstermek istiyorum. Bakın şu konfigürasyon şeyi e, kesinlikle olması gereken bir ifade. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer buradaki standartlarda şu STD'de e, e, şöyle göstereyim ben size. Bakın burada bir STD var. Görüyorsunuz. E, bu Yani standart şunların çağrılması gerektiği söyleniyor. Şimdi burada şunu diyorum ben. Eğer diyor ki sen Feature'lar standartı kullanmazsan Kullanmazsan No set kullan Bunu niye yazmamız lazım Konfigürasyonda RS'te burada standart Librarileri var yani Rust programı dilinin standart kütüphaneleri var Fakat bizim proje Direkt Rust'taki tüm modülleri Çalıştırmıyor Ben eğer standart library'leri çağırırsam Buradaki benim zaten e, e, Subside mimarisi de farklı bir mimaride olduğu için e, Çalışmayacaktır Artı hepsi çalışsa bile çok kasacaktır. Biz sadece ihtiyacımız olan konfigürasyon verilerini almak istediğimizden dolayı bunu bu şekilde vurguluyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, bu ilt işlemi bir tamamlansın. Bir tane kaldı o da vakti alabilir. Bu şekilde yazdığımız kodlarda da böyle e, şuradaki mesela runtime'a da gidelim bir. E, source kısmında library'de gidelim bakın şöyle yukarı gelelim. Bakın bu özellik neredeyse hepsinde copy-paste halinde olması gereken bir şey. Yani ben Rast'taki tüm standart kütüphaneleri istemiyorum. Eğer ben burada feature olarak şu standart library'leri ki bu kargonun içerisinde bulunan her birinin bir kargasında bir standart library'si var arkadaşlar. Bakın sadece şunları alıyorum. Bunlara dikkat edin. Hepsi bizim subseite'e ait özel ifadeler. Özel ifadeler. Mesela bunların hepsi modül olarak kullanabilecek ifadeler. Bunlardan bazılarını çıkarabiliriz, bazılarını getirebiliriz. E, bakın balanslar bunların hepsi tamamen Subtrade'in blok zincirde kullandığı özel kütüphane kendi standart libraries olarak ben eğer bunları şu şekilde tanımlamazsam library kısmında oluştururken ben Rust'ın standart kütüphanesinde olan şeyleri getirmiş durumda olacağım ki bu da dediğim gibi şu an Subtrade'in desteklemediği bir yöntem. Biz bunu bu şekilde ifadeler kullanıyoruz. Dilerilerde yine vakti zamanı gelince kullanacağımız özellikler bunlarda da yine detaylar ilerleyen aşamalarda sizlere vereceğiz. Şu an ben tamamen şu bu e, build işleminin tamamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Son kısımdayız. Ve dediğim gibi bunların hepsi özellikle ben şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz e, runtime'da değil e, template kısmında geldik şurada bir ifade yap, değişikliği yaptık sadece ve sadece. Modül kısmında do something ve şuradaki e, aslında do something ile sorgulabiliriz. İki tane metod tamamlanmış. Şunda bir değişiklik yaptık ve bunu alalım ve Bunu da yine kullanabiliriz sorgularken Hatırlayın sayfamızın açılış kısmında Şu web'e de gidelim yine bir ee, Şu an kapalı bu Burada da şu an Çıktı alamıyoruz bekliyoruz şu an Şu güncellemenin bitmesinin. Ee, şu versiyon bilgisi en son o halde kaldığı için şu an model bağlı değilsiniz diyor Şimdi değişiklikleri burada göreceğiz birazdan Bitti mi? Burası birazcık vakit alıyor arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim, e, e, Polkadot olsun, e, diğer e, e, Sapseit üzerine, evet bu iş tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bakın burada bu yapıldıktan sonra e, şöyle ki, e, şu an yani ama biz bunu henüz şeyi başlatmadık, e, release kısmını henüz başlatmadık. Onun için de yine ezbere gitmeyelim. Sapseit projesinde. Şöyle subsite'a gidip tutorial kısmından birinci kısımdan şöyle interaktif not kısmına gelip target release şunu alıp kopyalıyorum arkadaşlar. Geliyorum. Şöyle şuraya pardon. Şöyle yapıştırarak ben release note template'imi çalıştırmak istediğimi söylüyorum ve hemen web'e gidelim. Şöyle e, gelelim buraya arkadaşlar. Pardon şuraya gelelim. Bakın Şimdi bu bura bir gelsin. Şurada bir bakalım. Bakın versiyon bilgisi güncellendi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere versiyon bilgisi güncellendi. Bakın versiyon 101 oldu artık. Şimdi bura gelelim arkadaşlar. Şurada bir bakalım. Palet kısmından template modülünün içinde bakın. Chaos error geldi. Gördünüz mü? Burada hemen burada geldi. Chaos and error geldi. Şimdi bir de şunun runtime'ların dosyalarını bir daha sorgulamak için bir şey daha göstereceğim. Bakın burada choose file deyip arkadaşlar... Şöyle bizim e, ana kısma gitmemiz gerekecek. Şöyle bir açayım ben. Subset Project içerisinden Bölüm e, 4 içerisinden Subset non, Not Template içerisinden Target Release Ve burada VBuild Ve e, Not Template Runtime içerisinden Bakın şu bizim oluşturduğumuz, az önce oluşturduğumuz versiyon bilgisi şu arkadaşlar. Yaptığımız değişiklikleri buradan alıp yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Şimdi burada zaten şu an aldığım şeyde Chaos Error artık buraya geldi. Gördüğünüz üzere. Onu da yani buradan yaptığımız işlemde güncellemeyi buradan da alabiliriz. Ben bir de şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada Metadata'da, Metadata'da şöyle Command F bakın Chaos Pardon Koş. Bakın, e, şöyle aşağı doğru gelelim. Heh. Bakın, bizim yaptığımız e, metodolojiyi bakın görüyor musunuz burada? E, do something gözüküyor ve burada veri tipinin buradaki içerisindeki bilgi yani her bir metadata ilgili kendi özgün blok zincirinizdeki şeyler hakkında bilgileri bakın, cause and error diye bir metod oluşturduk ve orada dökümantasyon kısmında bakın herhangi bir argüman almadığını ve an example dispatchable that may throw a custom error oluşturabilecek şekilde bir şekilde bir tanımda gelmiş buradaki ve bakın bu ifade de nerede geliyor onu da göstereyim ben size dokümantasyon kısmında şurada bakın cause an error da cause an error da bakın şuradaki an example şurası var ya bizim bizim 3 slash slashla koyduğumuz şu ifade şurada bize bizim sayfamızda dokümant edilirken bir Döküme açıklayıcı bilgi olarak geliyor. Yani biz yaptığımız yeni metodoloji açıklama istiyorsak 3 slash haliyle ekleyip bunu buraya yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Versiyon güncellemesinde sadece ben şu an bir metodun ismini değiştirerek burada versiyonun güncellemiş halini gördük arkadaşlar. Ve ona göre de bunun sonucu olarak da ben sayfamda yeni metodu çağırdım. Gördüm. Umarım konu anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.